Masal keyfi. Of, ne biçim bir gündü böyle ya? Kabus gibiydi. Başıma neler geldi. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane adam varmış, bu adamın başına çok kötü şeyler gelmiş. Yolda giderken birden hava bozmuş. Yağmur, gök gürültüsü, şimşek... Telefonunun da şarjı bitmiş, bu yüzden kimseyi arayamamış ve navigasyona da bakamamış. Arabanın tekerleği de çamura saplanmış, etrafta da hiç kimse yokmuş. Hava kararmış ve soğumaya başlamış. Bu soğukta da arabada kalınmaz ki. Ne yapacağım şimdi? O sırada uzakta bir ışık görmüş ve oraya doğru yürümüş. Bir ev buldum inanamıyorum. Bir ev. Evde birisi var mı acaba? Gidip yardım isteyeyim. Orada kalabilirim bu gece belki de. Çok güzel olur. Merhaba. Ben tanrı misafiriyim. Yoldan geçerken arabam bozuldu maalesef. Bu akşam konaklamak için bir yer arıyorum. Eğer uygunsanız bu akşam sizin evinize kalabilir miyim? Kapıyı açan ev sahibi, bu davetsiz misafirin onlarda kalmasını kabul etmiş. Evin çatı katının müsait olduğunu ve orada kalabileceğini söylemiş. Teşekkür ederim. Bana ne kadar iyilik yaptığınızı bilemezsiniz. Sağ olun, var olun. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Ev sahibi, Şatıda adamın kalacağı yeri göstermiş. Allah rahatlık versin demiş ve gitmiş. Çok yorulmuşum. Hemen geçip yatayım bari. Diye düşünürken birden kapı çalmış. Ev sahibi sakın orkide saksını kaldırma demiş ve gitmiş. Bizimki de tamam demiş. Ve kapıyı kapatmış. Saksı ne alaka şimdi? Geçip uyuyacaktım. Saksının altında ne var acaba? Aslında hiç de merak etmiyordum ama o öyle söyleyince şimdi merak ediyorum. Saksıyı kaldırma diyorsa kaldırmamalıyım. Ama çok da merak ediyorum. Ne olabilir ki bu saksının altında? Saksı... Bu gece gözüme uyku girmez. Çok merak ettim, dayanamıyorum artık. Gidip bakacağım sanırım. Adam çok meraklanmış. Dayanamamış artık. Gitmiş ve saksıyı kaldırmış. Tam saksıyı kaldırmış, kapı çalmış. Saksıyı kaldırdığımı anladı mı acaba? Bu ne şimdi? Saksıyı yerine koymuş ve kapıyı açmış. Müzik Sakın masanın üstündeki örtüyü alma demiş ev sahibi ve gitmiş. Tamam demiş adam ve kapıyı kapatmış. Tamam dedim ama dayanamayacağım. Hemen bakıp yerine koyarım. Müzik Bizimki yine dayanamamış, gitmiş, saksıyı kaldırmış, masanın üstündeki örtüyü almış, tam o sırada kapı çalmış. Ev sahibi görmesin diye hemen masanın üstündeki örtüyü örtmüş, Saksıyı yerine koymuş ve kapıyı açmış. Sakın masayı kaldırma demiş ev sahibi ve gitmiş. Bizimki de tamam demiş ve kapıyı kapatmış. Kapıyı kapattığı gibi gitmiş, hemen vazoyu kaldırmış, masanın üstündeki örtüyü almış ve masayı kaldırmış, o sırada kapı çalmış. Adam masayı yerine koymuş, masanın örtüsünü örtmüş, saksıyı yerine koymuş. Ve gitmiş kapıyı açmış. Sakın dolabı açma demiş ev sahibi. Ve gitmiş. Tamam demiş bizimkisi. Kapıyı kapatmış. Saksıyı kaldırmış. Masanın örtüsünü almış. Masayı kaldırmış. Dolabı açmış ve dolabın içinde bir tane kapı görmüş. Tam o sırada kapı çalmış. Bizimkisi kapı sesini duyunca hemen dolabın kapağını kapatmış. Masayı yerine koymuş. Masanın örtüsünü örtmüş. Saksıyı yerine koymuş. Ve gitmiş kapıyı açmış. Sakın dolabın içindeki kapıyı açma demiş ev sahibi. Tamam demiş bizimkisi. Kapıyı kapatmış. Saksıyı kaldırmış. Masanın örtüsünü almış. Masayı kaldırmış. Dolabın kapağını açmış. ''Kapı da nereden çıktı? Şimdi kapıyı açsam mı, açmasam mı bilemedim.'' ''Açayım gitsin.'' diye düşünmüş. ''Artık ne olacaksa olsun.'' demiş. Yine dayanamamış. Gitmiş, kapıyı açmış. Kapıyı açtığında ne görsün? Kapının arkasında başka bir kapı varmış. Tam o sırada yine kapı çalmış. Adam kapıyı kapatmış. Dolabın kapağını kapatmış Masayı yerine koymuş Masanın örtüsünü örtmüş Saksıyı da örtünün üstüne koymuş Sonra da gitmiş kapıyı açmış Sakın ikinci kapıyı açma demiş ev sahibi ve gitmiş. Tamam demiş bizimkisi. Kapıyı kapatmış. Hemen gitmiş. Saksıyı kaldırmış. Masanın örtüsünü almış. Masayı kaldırmış. Dolabın kapağını açmış. Birinci kapıyı açmış. ikinci kapıyı açmış. O sırada kapı çalmış. Adam ikinci kapıyı kapatmış. Birinci kapıyı kapatmış. Dolabın kapağını kapatmış.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 Dördüncü kapıyı kapatmış. Üçüncü kapıyı kapatmış. İkinci kapıyı kapatmış. Birinci kapıyı kapatmış. Dolabın kapağını kapatmış. Masayı yerine koymuş. Masanın örtüsünü örtmüş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 3. kapıyı açmış. 4. kapıyı açmış. 5. kapıyı açmış. 6. kapıyı açmış. 7. kapıyı açmış. 8. kapıyı açmış. 9. kapıyı açmış. 10. kapıyı açmış. Tam 10. kapıyı açmış, 11. kapı çıkmasını beklerken karşısına bir tane mumya çıkmış. Bizimki çok korkmuş, hemen kaçmaya başlamış. Adam kaçmış, mumya kovalamış. Adam kaçmış, mumya kovalamış. <gülüyor> Artık kaçacağı hiçbir yer kalmamış. Adam pes etmiş. Adam tam şimdi mahvoldum ben diye düşünürken Mumia bir tane defter, bir tane de kalem uzatmış. Bir imzamızı alabilir miyim? Demis. Burada da masal bitmiş. Masal keyfi